Öğle saatlerinde Ay, Oğlak burcundaki Güneşle uyumlu görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında daha rahat denge kurabileceğimiz öğle saatlerinde karşı cinsi ilişkilerimiz ilişkilerimizle de destekleyici olabilir. Akrep Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde ise Boğa Burcu'ndaki Uranüsle karşıt açıda olacak. Heyecanlı ve huzursuz olabileceğimiz akşam saatlerinde kişisel özgürlüklerimizi önemseyebilir, isyankar ve kışkırtıcı davranışlarda bulunabiliriz. Parasal kaynaklar ve maddi paylaşımlarda stres hissetmemiz ve bazı ani durumlarla karşılaşmamız mümkün. Şans gezegenimiz Jüpiter bugün Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Jüpiter yönetici olduğu Balık burcunda 11 Mayıs'a kadar ilerleyecek. Jüpiter şans, bolluk, büyüme, fırsat ve bilgelik gezegenidir. Bu dönemde Jüpiter çok güçlü ve bereketli olduğu Balık burcunda yaşamımızda yardım ve şifaya ihtiyaç duyduğumuz alanlara etki ederken inançlarımızı derinleştirip maneviyatımızı ve farkındalığımızı da arttırabilir.